Diyelim ki bir emeklilik fonu yöneticisiyim ve elimdeki varlıklardan 1 milyar dolarlık bir kısmını bir yere yatırım yaparak değerlendirmem gerekiyor. Parayı nereye yatırabilirim diye etrafa biraz bakınıyorum ve bu şirkete ilişkin bilgiler duyuyorum. Buna mesela A şirketi diyelim. Ve A şirketinin de 1 milyar dolarlık krediye ihtiyacı var. Ve bu 1 milyar dolar için yıllık %10 faiz ödemeye razı. Yani eğer onlara 1 milyar dolar verirsem, bana yıllık bazda %10 faiz ödeyecekler. Yalnız ortada bir pürüz var. Derecelendirme şirketlerinin bu firmaya verdikleri kredi notu BB. Ve ben bir emeklilik fonuyum. Kanunlara göre sadece ve sadece en sağlam, en güvenilir firmalara yatırım yapabilirim. Yatırım yapacağım firmaların 3A veya 2A kredi notuna sahip olmaları gerek. Eğer kredi notları 2A'dan daha düşükse onlara yatırım yapmam yasak. Ve şimdi burada bir kurumu daha senaryomuza, senaryomuza dahil edelim. AIG firması. Moody's isimli derecelendirme şirketinin AIG'ye verdiği kredi notu AA2A. Burada AIG devreye giriyor ve diyor ki, Emeklilik şirketi olarak şirkete A'ya kredi verebilirsiniz. Biz de burada bir CDS yapacağız. Yani kredinizi geri alamama ihtimalinize karşı sizi koruyacak bir sigorta gibi düşünün bunu. Ve bu kredi sigortasının karşılığında şu alacağınız %10'un içinden %1'lik kısmı biz alırız. Bu %1'e finansal terminolojide 100 baz puan deniyor. Sigorta yaptırmamızın karşılığında 100 bas puanı sigorta primi olarak ödeyeceğiz. Eğer herhangi bir sebeple bu A şirketi kredisine geri ödeyemezse tahsil edemediğimiz bu borcu bize devredeceksiniz ve biz de size 1 milyar dolarınızı ödeyeceğiz diyorlar bize. CDS kelimesinin geldiği yerde şu. Credit default swap kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Kredinin geri ödenememesi riskine karşılık, korunma sağlayan sigortanın menkulleştirilmiş hali. Kredi sigortası da diyebilirdik ama Türkiye'de yerleşik olarak kullanılan ismi de aynen bu İngilizce kısaltma yani CDS. Şimdi bu duruma emeklilik şirketi açısından baktığımızda her şey yolunda. Verdikleri paradan %10 kazanacaklar, bundan %1'i AIG firmasına sigorta primi olarak ödeyecekler ve ellerinde net %9 kalacak. Kredi verdikleri şirket A'nın kredi notu aslında BB olmasına rağmen, yaptıkları bu CDS sayesinde bunu 2A kredi notuna sahip bir şirkete kullandırmış gibi olacaklar. AIG firması ayakta olduğu sürece, Emeklilik fonu, parasını şu veya bu şekilde geri alabilecek. Burada konunun sıkıntılı hale geldiği yer şurası. AIG firması bu CDS'i sattı ama karşılığında hiçbir şey yapmadı. Bu CDS'ler farklı finansal durumlar için bir sigorta polisisi gibi kullanılıyorlar ama sigortalar için geçerli olan kural ve düzenlemeler bunlar için geçerli değil. Hatırlayın, bir sigorta şirketi poliçe sattığında, ilgili riskin gerçekleşme ihtimaline karşılık aldığı primin bir kısmı ile kendisini koruyacak işlemler yapardı. Ama CDS'ler bu şekilde düzenlemelere, buna benzer kontrollere tabi değiller. Yani AIG, bu kredinin geri ödenmemesi durumunda sorumluluğu üzerine aldı. Emeklilik fonuna karşı sigorta görevi yaptı ama aldığı riskin gerçekleşmesi ihtimaline karşılık kenara bir şey ayırmadı. Bu işlemi pek çok kez yaptıkları içindir ki potansiyel yükümlülükleri de son derece hızlı yükseldi. Tahmin edersiniz ki herkes borcunu öderken ve ortalık güllük gülistanlıkken AIG bu işten çok iyi para kazandı. Ama kredi ödemelerinde aksama görülmeye başlandığında hem AIG sıkıntıya girecek ve hem de kredi verdikleri kredilerin AIG gibi 2A kredi notuna sahip olan bir kurum tarafından sigortalanmış olduğunu düşünen kurumlar da tahminen bu sıkıntıyı paylaşacaklar.